Merhaba, ben Hüseyin Günari. Hocamızla güzel bir uçuş yapacağız bugün. Adıyaman tut Dağsındayız, Uçacağız birlikte. Hadi bakalım. Hüseyin hocamız 13 yaşında ve bomba gibi enerji dolu bir hocamız. Bizi uçuracak. Alanya pilotlarındandır. Zeus Paramedic'in en genç pilotu. Kalkışta sadece ayakta duruyoruz. Yürümen yeterli, koşmana gerek yok. Kalktı zaman ben seni oturturacağım Rahat bir şekilde, keyfine bakarak, kameranı tutarak oturacaksın. Hı hı. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu zamana kadar nerelerde uçtuk hocam? Alanya, Antalya. Tamam. Denizli. Denizli. En yüksek nerede uçtuk? Burası. Yani 1850 metre mi? Aynen. Tamamdır. Mesafe olarak en uzun kaç kilometre uçtunuz hocam? 60 kilometre. 62. nereden nereye? Alanya'dan. Alanya'da yaptım. Hı hı. Ee, git gelme. Git gel. Bir mesafe değil yani bir yere değil. Hadi. Geliyorum sıkın burası sıkabilirsiniz benim için hiç sorun yok. Tamam. Koş abi koş koş. Evet. Elimi şöyle olur, bana ver. Tamam. Aynen. Bu kadar ya. Evet, şu an tut semalarında getirin uçuyoruz. getir. Evet, camımıza kalkışımızı yaptık. Güzel bekliyor. Manzara çok güzel, harika. Uçuyoruz. Hiçbir sıkıntı yok, her şey yolunda. Adıyaman tut, kalktık. Hüseyin hocam 13 yaşında Alanya'dan geldi bizim için sağ olsun Tut semalarında uçuyoruz Manzaramız harika gördüğünüz gibi. Burası tutun taş evleri. Gördüğünüz gibi arkada kaldı. Böyle tutun manzarası. Ginişte onları sırtımıza koyacağız. Ginişte evet. odaklandığımız için inşa alamayacağız. hareket yapıyoruz. Ankara selam olsun. Şöyle mahallemiz. Evet. kapatmadık. Yavaş yavaş, yavaş. Evet, evet. Ayağa evet. Tamam. Aynen. Aynen. Zorlu yaptık güzel bir şekilde. Hocamızla birlikte Herkese uykuşlar dileriz. Hüseyin hocama çok teşekkür ediyorum. Bu enfes duygu bize yaşattığı için. Evet hocam. Ne demek hocam? Çok mersi. Görüşürüz hocam.